Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir önceki videoda da dediğim gibi biriktirdiğim büyük kutularımı açacağım. Ondan öncesinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir sonraki sezonu taşım yetmediğinden dolayı alamayacağım. Zaten yeni taşım yetse de almazdım. Çünkü yeni gelen karakteri aksesuarı ve yıldız gücü bakımından sevdim. Ancak yani kostümleri falan da gereksiz buldum ben. Mesela koltuğunkinde hiç animasyon yok. Kendisinin de yani sadece her şey sarılaşmış bir versiyonda gibi düşünebiliriz. Yani çok bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Sadece yenilme kaybetme animasyonu birazcık değişik geldi. Ancak yani bu şekilde olacak. Zaten taşım yetmiyor. O yüzden şöyle yapacağım bir sonraki videoda yani bir sonraki bro Pass videosunda hem buradan işte ücretsiz yolu alırken hem de yer hesapından bro Pass alacağım orada da ikisini de açacağım yani hem ücretsiz hem bro Pass ödüllerini alacağız yani bu şekilde olacak şu an yan hesapta 79 o öbür sezon 169'a tamamlanır yani sezona geldiğimde nasıl diyeyim 62. kademeye geldiğimde orası tamamlanır. Alırım bro pesi videosu çekerim diye düşünüyorum. Şimdi hemen kutularımızı açacağız. 18. kutuya geldiğimizde bir oranlara bakacağız. Ama şimdiden bir bakalım yani oranlara. Evet gördüğünüz gibi oranlar bu şekilde. Efsane oranında artış var. Ancak yani çıkmayabilir çünkü baya karakter çıktı. Özellikle Olluğu'nun geldiği sezon epey bir karakter çıktı. Bu sezon zaten çıkmadı da Ulluğu sezonunda çok çıkmıştı. Şimdi bir 30, bu 37 kutudan çıkar mı bilemiyorum. Hemen açmaya başlayalım. Bu arada cidden videoda yetiştirmem gerek çünkü 3 saatim kaldı bir sonraki sezona yani bir sonraki sezon gelmeden bu videoyu atmalıyım yani eğer yetiştiremezsem de sezon geldikten sonraya kalacak bu da istemiyorum sezon gelmeden önce atmaya hedefliyorum 3 saatim var şu an yetiştiririm herhalde ya Güzel. Al bayrafın yıldız gücü. E, çıkmasını istiyor muydum? Hayır. Bir sonraki ne istiyorum ben ama olsun bu da güzel. Şimdi bir oranlarımıza bakalım. Evet 6'dan 7'ye yükselmiş. Ama dediğim gibi çıkması kesinlikle beklemiyorum. Eğer çıkmazsa da kesin ya 8'e ya 9'a yükselecek. Öbür sezon ücretsiz olan yerden çıkar mı? Yani çıkar diye düşünüyorum. Ama şimdi çıkmayacak gibi geliyor bana. Bu arada aslında öbür sezon açacaktım bu kutuları. Yani saklayacaktım. Biliyorsunuz ki burada durabiliyorlar. İstediğiniz zaman açabiliyorsunuz. Ama ondan sonraki da geçince yani 7. sezonda geçince o zaman kayboluyorlar. Ödüller otomatik alınıyor. O yüzden o zaman açmayı düşünüyordum ama Squake'in Mayıs'ta geleceğini öğrendim. Yani ben de o kadar bekleyemezdim. O yüzden onlar gelmeden bir açayım dedim. Hem de yani eğer bir sezon açtığımda ee, efsane bir çıksaydı bu yeni kromatik de olabilirdi yani o yüzden şimdiden oranlarımı arttırmak istiyorum hiç çoktan çıkmayacaksa bile Ben bunu beğenmiyordum ya. Keşke bir sonraki çıksaydı. O bir sonrakinde de birazcık hani donduruyordu, yavaşlatıyordu. Keşke o çıksaydı. Hmm. Bu daha ama ideal. iş. Görür mü, görmez ama yani hiç çoktan iyidir diyebiliriz. Evet, daha bu yıldız gücü de çıktıysa zor çıkar diyecektim. Bir tane daha çıktı. Bu da evet Crown'un şu son yıldız gücü çünkü İlkini çıkartmıştım zaten. Yani güzel bir yıldız gücü olduğunu söyleyebilirim. Ama ben ilkini daha çok tercih ediyorum ama bunu da kullanırım tabii ki. Daha da çıkmaz diye düşünüyorum. Evet şimdi son kez bir oranlara bakalım. Tez oranlar dediğim gibi 8'e yükselmiş ama o yıldız güçlerinden dolayı da birazcık alçalmış. Çünkü az önce e, 756 idi burası şimdi 806 olmuş. Yani 50 puan düşmüşüz gibi diyebiliriz. Çünkü yıldız güçleri çıktı 3 tane. Fena değil ama öbür sezon aksesuar ağırlıklı da çıkabilir. Onun dışında video bu kadardı. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <gülüyor>